İnsan vücudundaki her hücrenin, yaşamını sürdürmesi ve farklı işlevlerini yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Söz konusu bir beyin hücresi ise mesela, bu hücrenin öteki beyin hücrelerini uyarmayı, sinyaller ve mesajlar göndermeyi sürdürmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Eğer bu bir kas hücresi ise, kasılmak için enerjiye ihtiyacı vardır. Hücrelerin sadece hücre temel fonksiyonlarını yerine getirebilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Ve hücrelerin bu enerjiyi aldıkları yer ya da bu enerjinin birincil kaynağı glikozdur. Glikoz basit bir şekerdir. Eğer glikozun gerçekten tadına bakarsanız size tatlı gelecektir. Ve glikoz hücrelere kan dolaşımı yoluyla ile iletilir. Bu yüzden hemen buraya bir hücrenin yanına kan damarını çiziyorum. Eğer ki kan burada şu yöne doğru gidiyor ve kanın içine de buradan geçen birkaç küçük glikoz molekülleri çizeceğim. Yani hücre enerjiye ihtiyaç duyduğu ideal bir durumda glikoz hücreye girecektir. Ne yazık ki insan vücudundaki hücrelerin büyük çoğunluğu için olay bu kadar basit değildir. Glikoz kendiliğinden hücreye giremeyecek, insülin denilen bir hormonun ya da molekülün yardımına ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden şunların tümünün ismini yazayım. Bu glikozdur. Ve insülin, insüline gereksinim duyar, ihtiyaç duyar. Şimdi buraya insüline eflatür renkli bir molekül olarak çiziyorum. İşte bu insülindir. Ve bu hücrelerin yüzeyinde, yani üzerinde, hücrelerin üzerinde insülin reseptörleri vardır. Ben bunların basitleştirilmiş bir şeklini çizdim. Eflatun renkli dairelerin tutunabildiği, bağlanabildiği yerler bunlar. İşte olan şöyle olur, hücrenin glikozu içeri alabilmesi için insülinin bu reseptörlere bağlanması gerekir. Ve bu reseptörler de için kanallar açarlar. Böylece hücre glikozu içeri alabilmesi için insülin reseptörlerine bağlanmak zorundadır. Ve ancak böyle olduğunda, hücre glükozu içeri alabilir. Ancak ne yazık ki her şey daima planlandığı gibi yürümez. Bu yüzden buraya birkaç senaryo çizmeme izin verin. Basit bir hücre resmi çiziyorum. Yanına da bir damar çiziyorum, tam şuraya. Ve glükozu damarın içine yerleştiriyorum. Yüzerek geçiyor. Sonra da hücrenin yüzeyinde insülin reseptörlerim var. Şimdi burada ters gidecek ilk şey şu olabilir. Ya insan vücudu insülin üretmezse. İnsülin pankreasta üretilir. Eğer pankreas gereği gibi insülin üretmiyorsa ne olur? Bakalım ne olacak? Bu durumda insülin yoktur. Böyle bir durumda bu reseptörlere bağlanacak hiçbir şey yoktur. Yani glikoz için kanallar açılmayacak ve glikoz hücreye giremeyecektir. Bu duruma tip 1 diyabet denir. Tip 1 diyabet. Burada glikozunuz vardır. Bu yüzden burada enerjiniz de vardır ve gereği gibi işlevini yapan insülin reseptörleriniz de vardır. Sadece hücrenin içine glikozun gerçekten girmesi için kapıların kilidini açan insüliniz yoktur. Olmasını düşünebileceğimiz bir başka senaryo ise hücreyi tekrar çizelim, kan damarını da çiziyorum. İşte gördüğünüz gibi bu insan vücudundaki trilyonlarca hücreden biridir. 10 ila 100 trilyon hücremiz olduğu hesaplanmıştır. Yani bu, konuyu açıklamak için sadece bir şemadır. O halde bir kez daha yüzerek giden bir miktar glukoz çiziyorum. Hücre üzerinde birkaç insülin reseptörü ve biraz da insülin çiziyorum. Bu durumda pankreasımız insülin üretiyor. Ve onu bizim kan dolaşımımıza yerleştiriyor. Böylece insülin kullanılmak üzere orada bulunuyor, mevcut. Ancak reseptörler gereği gibi çalışmazsa istenmeyen bir durum oluşabilir. Bunların insüline karşı duyarlılıkları azalmış olabilir. Bu durumda reseptörler insüline bağlanmakta zorluk çekerler ve glikoz hücreye giremez. Bu nedenle bu iki senaryonun her birinde, yani burada geniş anlamda düşünüyoruz ve ben burada ikinci senaryonun daha ismini bile söylememişim, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ikinci senaryo eğer bu yukarıdaki tip 1 ise bu aşağıdaki de tip 2 diyabettir. Şimdi tip 1 diyabetle başa çıkmanın bir yolu kan dolaşımınıza insülin vermektir. Buradaki tek sorun ki bu büyük bir sorundur, damarınızdaki kanda hiç insülin yoktur. Bu yüzden buraya insülin enjekte edebiliriz. Böylece reseptörlere bağlanacak insüliniz olacak ve glikoz da böylece gereği gibi işlem görecektir. Tip 2 diyabete çok sayıda yaklaşım vardır. Tip 2 diyabete yardımcı olmak için vücudu insülin ve glukoz'a karşı tekrar duyarlı hale getirmek için ilaçlar ve yaşam biçimi değişiklikleri kullanılabilir. Aynı zamanda tıpkı tip 1 gibi kan dolaşımına insülin verilebilir. Şimdi bir dakika benim zaten burada insülinim var. ''Neden daha fazla insülin alayım ki?'' diyebilirsiniz. Unutmayın, hücreler duyarsız hale geldiler diye insüline bağlanmayacaklar anlamına gelmez. Sadece aynı miktarda glükozu kaldırabilmek için daha fazla insülin alacaklar anlamına gelir. Bu nedenle eğer yeteri kadar insülin verirseniz, insülin reseptörleriyle bağlanacak ve aynı glukoz emilimini sağlayacak yeteri kadar insülin olabilir. Fakat burada çoklu yaklaşımlar var. Genellikle de bunların birincisi reseptörlerin duyarlılığını arttırmaya yardımcı olan ilaçlardır. Son olarak şundan söz edeceğim. Eğer diyabeti tedavi etmezseniz ne olur? Burada başlıca iki sorun vardır. Bir hücreleriniz glukoz olmadan işlevini sürdüremez. Bir diğer sorun ise kandaki şeker bir kez yeterli konsantrasyona ulaşınca Vücutta gerçekten çok büyük hasara neden olabilir. Bu yüzden bu sorunların ikisinin de olmasını istemezsiniz. Kanınızda gereğinden fazla şekerin bulunmasını ve vücudunuza zarar vermesini istemezsiniz.